Bu ağacımızda e, yanlış şekillendirilmiş bir ağacımız. Bakınız bu kadar gitten e, e, aşağı yukarı 10-15 santim gitten çatal şeklinde e, bırakılmış bir ağacımız. Bu yanlış bir e, budama şekli. Biz bu ağacımızı ne yapıyoruz? Biz bu ağacımızın şu damını alacağız. Şunu Lider dal olarak bırakıyoruz. Ve bunun üzerinde Yan dallar oluşturuyoruz. Bakın buradan bir tane dal oluşmuş. Bu ideal. Yükseklikte oluşan bir Yan dal. Şurada da var bir dalımız. Bu da ideal. Şayet biz Şuralardan da Şu tarafa bakın, şu, şu çalıştırabiliriz. Şunu şu tarafa bırakırsak 3 ana dallı e, ilk alt taş, taş yapımızı oluştururuz. Daha sonraki e, üst katlarda ana lider dalımızdan oluşturacağız. Bu şekilde bırakılan bakın bir şeye daha deyelim. Bakın ikisi de e, ikisi de eşit kalınlıkta aynı eşit kalınlıkta iki lider dal. Şu ağaç itibariyle bakın eğer şahit bu bir düğme gözden uyanmış olsaydı düğme gözden oluşan bir dal kolay kolay kırılmaz. Ama eşit kalınlıkta bakın buraya çok dikkat edin. Eşit kalınlıkta boynu gözden gelişen iki dal bu ağaç mutlaka ileride yarılacak. Ne olur? Dal ağırlığından, meyve ağırlığından şu daha eğimli olduğu için bu, buradan mutlaka yer alacak. Bunu ne yapacağız? Ee, bu bunu daha ileride yaşamaktansa bunu şimdiden alıp en güzel bir e, gövdeli dikine gereken gövdeli bir ağacımız oluşacak ve e, ondan oluşacak e, dallarda da gecikmemiş oluşacağız. Yarın bu sene belki bir daha iki sene. Bu dal çat dedi gitti. Ne olacak? Bu ağacın dengesini bozuyorsun. Yani dengeyi bozacaksın. Onun için şimdiden daha küçük hatta bu geç kalınmış. Daha önceden bunu almak gerekiyordu. Biz bunu alalım. Biz bunu alalım. Çok dipten değil. Çok... Uzun da değil, normal bir şekilde bunu alalım. Önce alttan bir e, iş açalım ki kırılma olmasın. Bakın, ne yaptık? Dalı çıkardık. Şimdi burada e, başka bir konuyu daha deyince Bakın bu tarafta dal yok. Biz dal oluşturmamız gerekir Örneğin nereden dal oluşturmamız gerekiyor? E, diyelim ki şu gözde, Şu gözü, şu dalı veya da dal da yok. Göz sadece burada bir göz, göz varsa dahi Biz buradan bir dal oluşturmak istiyorsak Eee bu çak ile de olabilir. Küçük dişli ile de, de olabilir. Şu gözün üstünden bakın üstünden yani altından değil üstünden şu şekilde biraz şu kabuğu ağaca kadar kabuğu zedelerseniz bu kabuğun üzerine su çalışma soğumayacak ve bu dala çalışacak. Ve buradan lider bir dal yapmanız mümkündür. Biz bunu da, da uygulayacağız. Ee, bu dalı aldığımıza göre zaten bu ağaçımız güzel bir çalışma gösterecek. Çünkü o dalada çalışacak yapısı ona göredir. <gülüyor> o dalada da gidecek su miktarı bu dalımıza çalışacak. Ve bu, bu ağaçımız gelişmeyi daha güzel gösterecek. O nedenle biz e bakıyorum.